Arkadaşlar merhaba. İddia, tahmin ve kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine 6 tane maç hazırladım arkadaşlar. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz maçlarımız arkadaşlar. Damak, al maçına karşılıklı gol var ve üst dedik arkadaşlar. Başarılı bir şekilde geldi. İngolstadt, Victoria, Köln. Yine aynı şekilde. Larne Warren Point maçı yine karşılıklı gol var 1.85 oranda. Çok güzel bir oran yakaladık. Ve El Sahaba maçı yine karşılıklı gol var ve üst dileyen birden bir oynar dedim. İlk yarısı 3-0 bitti. dileyen 1 ve 2.5 üstünü değerlendirebilir dedim. Başarılı bir şekilde geldi. Yine aynı şekilde yeni bir çalışmam var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 8 maçta 7 tane maçımız başarılı bir şekilde geldi. Bunları paylaşmadım tabi. Bunları şu anda deniyorum. Ve 1.55'lere dikkatinizi çekiyorum. Tabii ki sadece 1.55 kurtarmıyor. Bunun bir püf noktası var. Onu da inşallah... Pardon... Sizden gelecek talebe doğrultusunda, sizlerden gelecek destek doğrultusunda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. MT'yi merak edenler için Murat Tekcan imza atıyorum. Kimse paylaşmasın diye, kimse almasın diye. Evet arkadaşlar videolara beğeni, destek gelirse bu 1.55'in püf noktasını sizlerle açıklayacağım inşallah. Yani sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah e, güzel bir kazanç elde etmiş oluruz ileriki günlerde. Evet bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Videoları atlamadan izlerseniz ilk yarı maç sonucu dahil e, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin için söylüyorum. Çünkü 8 dakikalık video çekiyorum. 2 dakikaya düşüyor ortalaması. Benim için çok önemli değil. Sizin için çok önemli. Çünkü buradan alacağınız mesela örneğin. Örnek veriyorum. 1 ve 2.5 üst. Yani 2.90 oran yapıyor. Ama ben sadece üstü veriyorum. Karşılıklı gol varı veriyorum. Taraf basini veriyorum. Ama buradan. Seçeceğiniz e, tahminlerle kazanabilirsiniz. Daha yüksek orandan kazanabilirsiniz. Evet ilk maçımız arkadaşlar. Almanya Bundesliga 2'den paderborn Hay maçı. Ev sahibine açılan oran 1.95-2.95-2.60 Bir maçlarımızı gözden geçirelim. 1.95 2.95 2.60 Evet karşılıklı gol var ve üst. 3 maç oynanmış arkadaşlar bu oranda açılan. 1 maç 2'den 2 bitmiş. 1 maç 0'dan 2 bitmiş. 1 maç 0'dan 1 bitmiş. Yani karşılıklı gol var ve üst. Bizim bahis alabileceğimiz en mantıklı tercih üsttür arkadaşlar. 1.55 oranından değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız 163.33 330 arkadaşlar. 163.33 330 Bu maçımız Belçika Pro Ligi'nden Şarlıo-Zultavar Egan maçı. 160 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Maç üste gidecek. 25 maç oynanmış. Bu oranda açılan 9 maç birden 1 bitmiş arkadaşlar. 13 maç 2-3 gol aralığında bitmiş. 5 maç 4-5 gol. Yani eski sistemde 4-6 gol. Ve artı 7 iki tane maçımız bitmiş. Yani büyük olasılık bir üstte gidecek bir maç. Bu maçın dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen üstünü alır. Yani en ufak bir sapmadı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, 3.30. Şunu 3.50 yapsak. Oranlar yine değişecek. 3.60 yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine oranlar değişiyor. 8.02 maç oynanmış. Tabi biz bunu baz almıyoruz. 3.40'ı baz alacağız. Çünkü açılan oran o. Ve 3. maçımıza geçelim. Hemen. 4.75. 3.51.35. 4.75. 3.51.35. Hemen analizi yapsın. Evet arkadaşlar. Yine karşılıklı gol var. Ve üst beklediğimiz bir maç. Bunun. Ee, bu maçın. Maçı söylemeyi unuttum. Danimarka Süper Ligi'nden Horsens-Kopenholt maçı saat 18'de başlayacak maç. Bu maçın ilk yarı 2 taraf bası oynayacaklar için söylüyorum. İlk yarı 2 alabilirsiniz arkadaşlar ya da maçı 2'den 2 iki oynayabilirsiniz. 2'den 2 iki oranı 1.85. Ama 2 iki ve 2.5 iki üstünü alırsanız 1.90 oran elde etmiş olursunuz. Bir maç 2'den 0 bitmiş arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. 3 maç ise 2'den 2 bitmiş. Yine karşılıklı gol var ve üz beklediğimiz bir maç. Bu maçı da bu şekilde değerlendirdik. Aklınıza yatarsa oynayınız. Evet arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. Türkiye Süper Ligi'nden. Saat 19'da başlayacak. Beşiktaş Konya spor mücadelesi. Hemen oranlarına bakalım. Evet 1.40 3.75 4.25 1.40 3.75 4.25 Evet bu oranda açılan 2 tane maç var arkadaşlar. Maç üst ve karşılıklı gollara gidecek. Maç birden bir değerlendirebilirsiniz. Maçı birden bir değerlendirebilirsiniz. E, dileyen bu maçın 3.5 üstünü de alabilir. Sadece bir tahmindir bu arkadaşlar. Dileyen bu şekilde de değerlendirebilir arkadaşlar. Maçı Dileyen üst. Ben e, Dileyen maç sonucu 1.1 bir Kıran'dan. Dileyen 1 ve 2.5 üstünü de alabilir mesela bu maçın. Yani tercih sizin. Ha, bana 1.40 yetiyor diyorsanız maz sonucu 1 değerlendirebilirsiniz. Yarın Beşiktaş'a güveniyorum. Kazanacağını umuyorum. Bugün 4.49 oranlı bir kupon yakaladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Kupon paylaşmadım çünkü beğeniler çok çok az. E, beğeniler e, yeterli sayıya geldiği zaman arkadaşlar kupon paylaşımının tekrar olacak. Onu da belirtmekte fayda var. Çünkü emek harcaniyorum burada. Bir emek harcıyorum. Yorum yazın diyordum. Kimseye yorum yazmıyor. Yorumları kapattım. Yani kupon paylaşmamaya ara verdim. Sadece tahmin Tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Tahminlerimizi. Evet bir sonraki maçımız arkadaşlar. Meksika Premier League'den. Deportivo Toluca Mazatlan maçı. 175 10. 1.75-2.93.10 Dediğim gibi eee... Destek gelirse arkadaşlar o 1.55'in e, detaylı videosunu çekeceğim. Sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Evet yine maçımız karşılıklı gol var ve üst. Yalnız burada arkadaşlar e, ev sahibi favori, her ne kadar favori gösterilse de iki maç oynanmış bu oranda açılan. Ve iki maçta 2'den 2 iki bitmiş. Yani Deporti otoluk almaz maçı. İki maçta 2'den iki bitmiş. Risk almak isteyenler. Şöyle bir kontrol edeyim tekrar. Beşinci sıradaki Toluca. Aynı puan arkadaşlar. İkisi de yedi puan. Yani taraf bahsini önermiyorum. Üst ve karşılıklı gol var. Önerebileceğim en güzel tercih üst. Üstün oranı 1.50. Ve son maçımız Belçika Pro Ligi'nden saat 22:45'te başlayacak Gent-Evpen maçı. 1:53.43.60. 34360 1.50-3.43.60 Evet arkadaşlar yine karşılıklı gol var ve üst. Tabi bizim tercihimiz üst. 5 maç oynanmış. Bu oranda açılan. 3 maç birden 1 bir bitmiş. Şöyle göstereyim. Yani %60 gibi bir şey var. Maçımız üst. Üst oranı 1.40. Değerlendirmek isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine şöyle göstereyim arkadaşlar. 1.55 oranını hemen hemen çözdük diyelim. İnşallah önümüzdeki günlerde maç şu an Sanırım 3.1 oldu. Evet. Yani 3.5 üstü de değerlendirilir. Bu 1.55'in ama sadece 1.55 değil arkadaşlar. Bunun bir püf noktası var. Üf, dediğim gibi videolara gereken desteği verirseniz bunu sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah güzel kuponlar hep beraber yakalarız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol şans, bol kazançlar.